Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili yengeçler sizin için yılın en önemli ayı Güneş 22 Temmuz'a kadar burcunuzda olacak bu ay doğan tüm yengeçlerin doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçlerimiz yine Güneş yükselen burcunuzda parlarken sizin için de çok önemli gelişmeler söz konusu bu ay Evet burcunuzda bir yeni ayda olacak 10 Temmuz'da ardından kola burcunda güçlü bir dolunayımız var ee, bu ay Merkür çok hızlı tam üç burç değiştirecek Aslan burcunda Venüsün Mars'ın hareketlerini görüyoruz ve Jüpiter tekrar Kova Burcuna dönecek. Şimdi detaylara bakalım. Güneş Burcunuzda ilerlerken tabii ki sizin de yaşam enerjinizi arttırıyor, daha fazla bir dikkat çekiyorsunuz, parlıyorsunuz ayın genelinde. Ee, ayın ilk haftasında Venüsün Mars'ın özellikle Aslan Burcundaki birlikte hareketi para alanınızı da güçlendiriyor para kazanma konusunda çok hırsızsınız bu burada Tabii ki şanslar da getiriyor ama sanki böyle kazanıyorsunuz hemen harcıyorsunuz gibi biraz keyif için eğlence için kişisel zevkler için biraz konfor ve lüks için daha fazla harcama eğilimde olabilirsiniz Venüs ve Mars orada size çok cömert yapabilir Hatta bazen çok müsrif de yapabilir buna dikkat edelim Çünkü özellikle ilk hafta Temmuz'un ilk haftası Venüs'ün Mars'ın Uranüs ve Satürn'le de açıları parasal alanda bazı e, riskler oluşturabilir. Yani bu e, çok fazla harcama eğilimi yaratabilir. Fazla para kazanma eğilimiyle biraz size risk aldırabilir. Maceraya girebilirsiniz. Yatırımlar konusunda spekülatif alanlara dikkat etmekte fayda var. Çok fazla harcamamaya çalışalım ve elimizdeki paramızı, kaynaklarımızı iyi korumaya çalışalım. E, sevgili yengeçler. 10 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Özellikle doğum günü. 5-15 Temmuz arası olan yengeçlerimiz ve yükselen burcu 18 derece ve yakında olan sevgili yengeçlerimiz yükselen yengeçlerimiz güçlü etkiler alıyorlar kişisel doğum haritalarınıza bir göz atın özellikle öncü burçlarda da gezegenleriniz varsa bu etkiler Tabii ki daha da artacaktır şimdi her yeni ay yenilikleri yeni olasılıkları hayatımıza taşıyor güzel bir yeni ay bu bereketli bir yeni ay kendinizle ilgili yaşam e, şartlarınızla ilgili fiziksel imajınızla ilgili bazı yenilikler yapabilirsiniz daha fazla dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz e, yeni ayın tesirleriyle beraber e, işiniz kariyeriniz parasal kazançlarınızla da ilgili etkiler var e, dişi enerjinin yoğun olması özellikle e, aile konularını kadın enerjileri ee, evlilik gibi, yuva kurmak, anne olmak gibi kavramları da biraz öne çıkarıyor açıkçası. Bunlarla da ilgili güçlü tesirler var ve çevrenizdeki kadınlardan daha da fazla destek alabilirsiniz bu yeni ayın etkisiyle. Sadece maddi durumunuza biraz dikkat edin. Evet kazanma anlamında bereketli bir dönem bir iş kurmak için ya da bazı ilişkilerinizle ilgili ortaklıklar da olabilir yeni adımlar atmak için güçlü bir dönem ama bu dönemde kaynaklarınızı iyi değerlendirmeye çalışın daha güvenli adımlar atmaya çalışın Evet Merkür çok hızlı bu ay ayın ilk yarısının, özellikle ilk 10 gününde İkizler Burcu'nda olacak zihnimiz çok hızlı birçok düşünce var fikir var ama biraz zihnimiz hızlı olurken huzursuzluk da yaratabilir ve sakinleşmek de bir noktaya odaklanmakta zorlanabiliriz ama ayın 11'inden sonra Merkür burcunuza geçecek ee, daha rahat e, artık e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi uygulamaya koyabileceksiniz. Planlarınızı, programlarınızı başkalarıyla konuşabilir, anlaşabilir. İletişim konularında daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ee, 24 Temmuz'da Kova burcunun bir derecesinde Dolunay var. Dolunay dönemi özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası hayatımızda biraz daha böyle bir şeylere ulaştığımız önemli farkındalıklar yaşadığımız bir tamamlanma sürecini işaret ediyor Aslında bu dolunay parasal konulara da işaret ediyor özellikle başkalarıyla paylaştığınız parasal kavramlar bunlar yani eşinizin kaynakları olabilir işbirliklerinden beklediğiniz gelirler olabilir kredi gibi borç alacak konuları olabilir yatırımlar olabilir dolunayın kendi içerisinde bazı stresleri ve zorlukları da olabilir buna dikkat edelim Özellikle e, ayın genelinde paranızı ve bütçenizi iyi değerlendirmeniz gerektiğini e, söylemiştim. İşte bu dolunay eğer bu konularda e, riskler aldıysanız ve kaynaklarınızı iyi değerlendirmediyseniz, aşırı e, harcadıysanız bazı sıkıntılar da getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bir derece ve yakınlarında yani kova burcu aslan burcu boğa ya da akrep gibi sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman dolunayın tesirleri bireysel olarak daha güçlü olabilir Evet e, ve ayın son haftasını özellikle bu dolunay enerjileri şekillendirecek 28 Temmuz'da ise Jüpiter kısa süreliğine geçiş yaptığı balık Burcundan ayrılıp tekrar kova burcuna geçiyor 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. 18 Ekim'den 29 Aralık'a kadar da yine Kova burcunda bu sefer ileri harekette olacak. Yılın sonuna kadar Kova burcunda olacak. 8. evinizde olacak. Jüpiter iyicil bir etkidir. Özellikle dikkat edin. Mayıs'ın ilk yarısı içerisinde size sunmuş olduğu bazı fırsatlar varsa yine bunlar biraz finans konularıyla alakalı ve bunları siz yeterince iyi değerlendiremediyseniz bazı fırsatları elinizden kaçırdıysanız Jüpiter şimdi geri dönerek onları tekrar değerlendirmeniz konusunda yardımcı olabilir size yani bütçenize dikkat edin hesaplara dikkat edin doğru hareket edemediğiniz bir para konusu varsa özellikle şimdi orada tekrar bir bazı şanslar karşımıza çıkabilir ama unutmayın Jüpiter zaten 8. evinizde yıl sonuna kadar bulunacak özellikle 18 Ekim'den itibaren ilerlemeye başlayacak yıl sonuna kadar burada maddi konularda sizin adınıza daha faydalı